Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı TET Geometri Soru Bankası kitabında ikizkenar üçgen konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test birinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC ve BDF bir üçgen verilmiş. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Şunlar birbirine eşit. Taban olsaydı direkt tabanla ait yüksekliği çizerdim ama taban uzunluğu yok. Çizmeyeceğim. Böyle dik üçgenden çözemediğimiz durumlarda ne yapıyoruz? Açıları yazmayı ihmal etmiyoruz. Söyle açıları yazalım. Alfa alfa. Şuraya beta dersem yani alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. Ters açıdan burası da ne oldu? Beta oldu. E alfa 90'sa şu dik üçgende de burası beta mı oldu? Evet. Bak beta beta. Yani şunlar da bir ikizkenar oldu. Bak buradaki ikizkenar üçgende taban mevcut. İnsan ne yapar? Hop tabana ait yüksekliği çizer. 3 3. A noktasının BC'ye olan uzaklığı isteniyor bizden. Arkadaş şimdi çizebilirim mesela. Çizdim. Şu tabanla alakalı bir işim yok dikkat. Ne yapacağız hocam? Bak şurada bir dikdörtgen çıktı. Beşite kullan 5, 3 daha 8. Aha da burası da 8 mi oldu? Evet. Cevap 8 oldu. Birinci soru C han oldu. Geldik 2. Ye. Kenar uzunlukları 13, 13, 10 ve 5, 5, 6 santimetre olan ABC ve ECD üçgen tabanları doğrusal olacak şekilde bu şekilde verilmiş. Üçgenlerin tepe noktaları arasındaki uzaklık. Arkadaşlar bizden ne isteniyor? Şu isteniyor. E buna karşılık bir 90 derece getirmem lazım. 90 derece yok. Ne yapacağız? E hocam burada ikizkenar kenar ya tabanda mevcut. İnsan bir dik çizer. Hop dik çizdik. Hop diki çizdik. Ne oldu burada? Hocam 90 derece burası. Burası da 90 derece. e ee, 5, 5, 3, 3. 3, 5, 3, 4, 5 üçgeni. 5, 13, 5, 12, 13 üçgeni. Ne yapacağız? 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Dikdörtgen oluşturmak her zaman en mantıklı harekette. 90 dereceye hep buradan çizersek. 4 4 oldu burası. Şurası 8 ise yukarısı da 8 oldu. E hocam tamam 12 idi. Buraya da 8 kaldı. Pisagor. 8, 8. Hatta özel bir üçgen, 8 kök 2. Dolayısıyla cevap denizli oldu ikinci soruda geldikçe. ABC ikizkenar üçgenin tabanda bulunan D noktasından ikizkenarlara kenarlara şu ikiz kenarlara paraleller çizilerek üç bölge ayrılmıştır. Oluşan kırmızı ve gri üçgenlerin çevre uzunlukları sırasıyla 20 ve 15 verilmiş. Şimdi şurası alfa iken burası da alfa mıdır ikiz kenarda? Evet. E hocam şununla şu paralel yöndeşikten burası da alfa oldu. E hocam şununla şu paralel yöndeşikten burası da alfa oldu mu? Oldu. A, ne çıktı? İkiz kenar. A ise A. Şu da X kenar. B ise B. Hocam şu paralel kenar. Karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen oldu. B ise B. A ise A mı oldu burası? Karşılıklı kenarlar eşit. Evet. Şimdi. Oluşan kırmızı ve gri üçgenlerin çevrelerinden bahsediyor. Buraya X diyelim. Buraya da Y diyelim. E o zaman bakalım. 2A artı X. 2A artı X kaç verilmiş bize? 20. Sonra gri üçgende 2B artı X kaç verilmiş? 15. ABC üçgenin çevresi. ABC üçgenin çevresine bakacak olursan. A artı B artı B. Yani 2A artı 2B artı X artı Y isteniyor. Bak bu bulduğun bilgileri toplarsan. 2A artı 2B artı. Şurasını yanlış yazmışım. Burası Y olacaktı arkadaşım. Çünkü 2B artı y, 15 eşit. E topladığın zaman burası da ne yaptı? X artı Y yaptı. Eşittir 35 yaptı. Zaten bizden çevre isteniyor. Çevre de böylelikle kaç yapar? 35 yapar. Yani üçüncü soru balıkesir oldu. Geldik dörde. Hocam x kenarı var tabanında mevcut. İnsan ne yapar tabanına ait yüksekliği çizer. Hop çizdik yüksekliği. Yüksekliği çizince tabanı iki eşit parçaya böldüm, böldü mü böldü? 4 4. E hocam dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit. E, haşı bulalım hocam yok. Bu gerek yok. Bak direkt x deniyor. X'e ait yüksekliği bağımsı. 4 çarpı tamamı. X'in karesi 4 çarpı tamamı 9. Yani 36. E x kare 36 ise x ile böylelikle kaç çıkar? 6 çıkar. Dördüncü sonu denizde oldu. Geldik 5'e. Eşit uzunluktaki 4 çubuk ile şekildeki gibi bir üçgen oluşturulmuştur. Hmm, eşit uzunluktaki 4 çubuk. Ben buraya bir x dersem. Burası x artı 4. Burası da x artı 4 olacak. Burası x art 2 oldu. Burası da x artı 4 olacak. Burası da x art 2 oldu mu? Oldu. Hocam ikisi kenarda çizilen yükseklik konumuna düştü. Tabanı iki eş parçaya bölecek mi bölecek? Hatta eşit uzunluktaki 4 çubuk. E hocam burası da x artı 4 yani şu siyah çubukta x 4 olacak. Yani x artı 4 bölü 2 x 4 bölü 2 oldu burası. Keşke hocam buraya 2x deseydik. Evet olabilirdi. Ama dur bakalım. E, çünkü bölü 2 ile uğraşmazdık. Burada ne yaparsınız? Hadi buradan yaptık. Devamını getirelim. x 2'nin karesi eşittir. Ne olacak arkadaşlar? E, bu x'in karesi artı x artı 4'ün karesi bölü 2'nin karesi olacak. İşlem işlem işlem x'i buluruz. Hocam burada şey var bak dikkat et dik kenardan hissedeceğiz yani dik kenar hocam bütün kenarlar sayı yok nasıl hissedeceğiz? Bütün kenarlar x'li dik kenardan hipotenüse ise 2 fark var düşür. 6 8 10 olabilir mesela. Hocam acaba burası 8 ken, burası 10 olduğunda x yerine 8 yazdığında 8 4 daha 12 2'den Burası 6 oluyor mu? Oluyor. Demek ki x 8 başka olmasaydı ne gelirdi aklımıza? Hocam dik kenar ve hipotenüsü 15-17 üçgeni de var. 8-15-17'yi de deneyebilirdik. X yerine 15 yazardın ama tutmuyor burada. Neyse 6-8-10 sağlandı. X'i 8 bulduk. Bizden ne isteniliyor? Büyük üçgenin çevresi. Yani büyük üçgen dediği işte şuradaki üçgenin çevresi isteniliyor bizden. Arkadaş kenar uzunlukları kaç çıktı? 10 burası, 10 burası. 10 burası. Şurası 6, burası 6, burası da 12 çıktı. Yani çevre 10. 10 ve 12 toplamı isteniliyor bizden arkadaşlar. Cevap da böylelikle kaç yapar? 10, 20, 30, 32 yapar. Yani cevap c oldu. Güzel soru. Geldik 6'ya. Yukarıdaki şekilde birim kareli zemin üzerinde çizilen kaleye doğru parçasının 3 noktaları A, B, C, D noktalarından bir tanesiyle birleştirerek ayrı ayrı üçgenler oluşturuluyor. Evet. Bu 5 noktanın hangisini kullanarak oluşturulan üçgen ikizkenar kenar değildir. Hımm ilginç. Mesela A'ya bakalım arkadaşlar. A'dan başlayayım. Hocam A'ya baktığımız zaman böyle. Bir ikizkenar kenar üçgen mi? Bu uzunlukları bulacağız şimdi. Öncelikli olarak şu uzunluğu bulalım mı arkadaşım? Evet şu uzunluğu bulalım. Öncelikli olarak şu uzunluğu bulalım. Hocam Pisagor bağıntısından 2 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burası. E hocam 4 artı 36 40 yani burası kök 40 yapıyor. Kök 40 dediğimiz iki kök 10 da neyse kök 40 diye yazalım. Sonra e, bu şekilde yaptığım zaman şöyle bir dik üçgen. Şuradaki dik üçgenden şu uzunluğu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 kökü yapar. Hocam burası şöyle yaptığın zaman da şuradaki dik üçgenden dolayı. 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye 1. 49, 50. Kökelli. Kökelli dediğimiz nedir arkadaşlar? 5 kök köküydür. Evet. A, x kenar mı oldu? Evet. Tamam. A'yı bulduk. Hemen silelim. Diğer noktalara da bakacağız. Peki B'ye bakalım. Hocam B'ye bakacak olursak B'ye ait... Şu üçgenlerimiz var. Şimdi şu dik üçgenlerimiz şurada oluşuyor. Şöyle tam net bir şekilde göstereyim. Dik üçgenleri arkadaşlar şu şekilde oluşuyor. Hadi bakalım şuraya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4 kök gibi burası. Sonra 2'ye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha 2'ye alttan dolayı kök 40 geliyor zaten burada. Arkadaşlar şu ikizkenar oluyor. Evet b' de oldu mu? Oldu. O zaman B'yi de hemen siliyoruz. C'ye bakalım. C'ye baktığımız zaman da şu ve şu. Evet bakıyoruz. Hemen bunlara ait dik üçgenler oluşturalım arkadaşlar. Şöyle bir oluşturalım bakalım dik üçgenleri. E hocam burası 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, kök 26 yaptı burası. Şurası 3, 1, 2, 3, 4, 5, burası 5. 25 artı 9'dan 34 yaptı. Burası kök 34 yaptı. Dolayısıyla bu bir çeşitkenar kenar üçgen oldu. Yanlış oldu ama diğer incelemeleri de yapalım isterseniz. Diğer incelemelere de bakacak olursak arkadaşlar. Nerede? C, bakalım şimdi. Şunu ve şunu çizecek olursak direkt bu uzunluklar zaten şuradaki dik üçgenlerden mavi uzunluklar hemen eşit olduğunu görüyorsunuz. Hocam 2, 4, 2, kök 5. 2, 4, 2, kök 5. Tamam D'yi hallettik. Bir de en son olarak E'ye bakalım. Hocam E'ye baktığımız zaman şu ve şu. Ee, bu da şuradaki dik üçgenden dolayı zaten ikizkenar kenar olduğu belli arkadaşlar. Belli. Burası 2, burası 6, burası kök 40 geliyor. x kenar çıkıyor. Yani D ve e de kenar oluşturuyor. Cevap ne yaptı? Ceyhan yaptı arkadaşlar 6. soru. Geldik hediye. Evet ne demiş soru? 24 cm uzunluğunda A ve B noktalarında sabitlenmiş 2 lastik orta noktalarından AB doğru parçasına dik olacak şekilde 6 cm ve 16 cm kadar esnetilerek şekildeki dörtgen elde ediliyor. Arkadaşlar sen bunu 30 cm esnetmişsin o zaman burası kaç yapıyor? 24 artı 30'dan 54 yapıyor. 54'ü 2'ye bölsen kaç yapıyor? 27, 27 yapıyor. Hmm. Sonra e, 16. Pardon. Ne kadar? 6 ve 16. 24 artı 16 kaç yapıyor? 40. 40 yapıyorsa o zaman 20, 20 yaptı tam ortasından olduğu için. E, bunu 6 esnettiğin zaman kaç yapıyor? 30. Bunlar da 15, 15 mi yaptı? Evet. Tam ortasından esnettik. Peki şunu şöyle çizdiğimiz zaman ben burada kuzunluğun 24 olduğunu biliyorum. E, 24 hocam. Bu tam ortasından yapıldı ya. X kenarlık var burada. E hocam ikiz kenarda çizilen yüksek tabanı keş eş parçaya böler. Hatta bu da iki eş parçaya böler. Hocam dik çizdin iki eş parçaya böldün. Dik çizdin 2 eş parçaya böldü. O zaman bu doğrusal olmuş oldu. 12-12. Çünkü 180 olduğundan. 12-20 ne üçgeni? 12-16-20. 12-15 ne üçgeni? 9-12-15. 4 5'in 5 katına kadar ezberli diye söylemiştim. Bizden zaten ne isteniyor? Tutulan noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. 16 artı 9... 25 yapar cevap arkadaşlar. Yani 7. soru Edremit oldu. Geldik 8. soruya. Yukarıda sabit nokta etrafında hareket eden bir bariyer sisteminin farklı anlardaki iki görüntüsü verilmiştir. Bariyer ucunun yerden yüksekliği 40 ve 120 cm olduğunda bariyerin uç noktasının düşey doğrulttaki aynı zadı oldu. Evet bariyer şöyle de olsa düşey doğrultusu buraya geliyor. Böyle de olsa düşey doğrultusu aynı noktaya geliyor. Ve dikkat et bariyer şu şekilde de olsa bariyerin uzunluğu aynı. Bu şekilde de olsa bariyerin uzunluğu aynı. Eş yapı ÖSYM e hep yap, sorar diye söylemiştik. E, aynı şekilde gösterelim Bariyer böyleyken bu durumda bariyer hop şöyle olduğunda da aynı hizada oluyor. Yani şekil birdeki gibi. Bu durumda. Bariyerin eşit uzunlukta olması bizim için önemli. E hocam böyleyken ikinci durum birinci durumdayken 40 santimetreydi burası. Burası kaç yaptı o zaman? 80. Tamamı 120 olduğunu. Aa ikizkenar kenar. E, ikiz kenar gördün. İnsan ne yapar tabanına mevcutsa tabanına ait yüksekliği çizer. Çizdik yüksekliği 40-40 yaptı ve şu uzunluk 80 yaptı dolayısıyla burası da kaç yaptı 80 yaptı. Buna göre bariyerin takılı olduğu sabit noktanın zemin olan uzaklığı işte. Bizden şu isteniyor. Cevap böylelikle C han oldu 8. soruda. Geldik 9'a. Emre öğretmen inci ve ada isimli iki öğrencisine ikizkenar üçgen şeklinde eş kartonlardan birer adet vermiştir. Evet, ikizkenar üçgen şeklinde eş kartonlar biri İnci'de biri de ada'da. Tabandan birer nokta belirleyerek bu noktaların kenarlar olan uzakları toplamını hesaplayın demiştir. İstenilen uzunluklar ince 5 ve 6. Arda ise 4 bx x bulmuş. Arkadaşım, şimdi ikizkenar üçgen var mı elimizde? Var. İki tane karton. ikizkenar üçgenin iki tane kartonu. Aynısının laciverti bile değil. Aynısı. Şu aynısını kopyaladık yapıştırdık. Birine diyor ki tabandan bir nokta belirle diyor. Şu uzunlukları bul diyor. Öbürüne de aynı şekilde. Hop şöyle şu uzunlukları hesapla diyor. İnci 5 ve 6 olarak hesaplıyor bunu. İkizkenar üçgen böyleyken. Ada da 4 ve x olarak hesaplıyor. 4 ve x olarak hesaplıyor. Arkadaşlar ikizkenar üçgende şu. Tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı neye eşitti? Hocam kola ait bir yüksekliğe. Bu da kola ait bir yüksekliğe. E burada her ikisi de aynı ikizkenar üçgen olduğundan dolayı. Bu kola ait yüksekler her ikisinde de aynı olmak zorunda. 6 5 daha burada 11. Burada 4 artı x. Çünkü şu ikisinin toplamı bir yüksekliğe eşitti. E buradan 11 eşittir 4 artı x diyecek olursak x'i de kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Bizden de x isteniyor zaten cevap böylelikle. Edremit yaptı. Güzel bir soru olmuş. 9. soru edremit oldu. Geldik ona. Bir uca A noktasına sabitlenen eşit kollu bir pergel kolları doğrusal biçimde açıldığında sağ ucu jet ve B noktasına gelmiştir. Tamam. Şunlar birbirine eşit. Tam o orta noktası olduğundan dolayı. E sonra cetveli böyle biraz yukarı kaldırmışız. Hocam şunlar yine aynı cetvel uzunluğu değil mi? Evet eş yapı. Eş yapıyoruz. ÖSYM'e sevdiğini söylüyoruz. Bu da aynı şekilde. Yani ben buraya A, A dersem. Şöyle 2 santimetre geri gelmiş. Hocam burası ne yaptı? 2A yaptı. E, Şurası da 2A olduğundan dolayı. Buraya ne kaldı? 2A eksi 2 kaldı. Sonra hatta tamam hocam yine burada 2A ya. E o zaman buraya ne kaldı? 2A eksi 8 kaldı buraya da. Tamam. Şimdi işlemimizi... Okuyalım bakalım ne diyor. Pergel'in sağ ucu 2 cm sola kaydırıldığında Pergel'in oluşturduğu üçgenin çevresi 98 verilmiş. Hmm. Bu şekilde verildiğinde şu üçgenin çevresi verilmiş bana. Arkadaş burası A A mıydı? Evet. A A 2 A eksi 2. Topla bakayım. 2 4 4 A eksi 2 Kaça eşit arkadaşım? 98'e eşit verilmiş. Buradan 4 A 100 yapar. A da kaç yapar? 25 yapar. E A'yı 25 bulduk. Tamam. A25. Hocam burası daha ya. Burası da 25. Burası da 25. A yerine 25 yazarsak burası kaç yaptı? 50 yaptı. Hocam 50. Şurası 50 yaptı. 50'den 8 çıkartırsak buraya kaç kalıyor? 42 kalıyor. Sonra ne yapacağız? Buna göre Pergen'in ucu, 8 santimetre daha sola kaydırılırsa yani 8 santimetre daha sola kaydırılırsa o noktasının cetvele olan uzaklığı şimdi kafamda bir soru işareti yazıldı. Buraya, ya buraya 8 santimetre demiş de 8 santimetre daha diyor. Belki elimdeki PDF düzeltilmemiştir. Yani hani 2 santimetreydi ya. Yani 8 santimetre daha kaydırırsak. Yani burası 10 santimetre olursa. O zaman burası 2 x 8 olmuyor ki. 2Ax'e 10 oluyor. Cevabı bir böyle hesaplayayım arkadaşlar. Bir böyle 8 iken. Yani Fergen'in sağ ucunu 8 santimetre kaydırayım. Öyle bir hesaplayayım. Tamam mı? Yani burası 2Ax8 ken hesaplayayım. Hadi bakalım 2Ax8 yani 42 ken hesaplayayım. Şöyle bir ikizkenar üçgen. Yani ikisi üçgen 25 burası 25 burası Hop şu yükseklik Yükseklik kaç yapıyor? 42 e, Bunlar 21 21 yaptı. Bizden haş isteniyor e, Çünkü 42 keş parçaya Böreceğiz. Bizden de o noktasının cetveli Olan isteniyor. Yani haş kare Buradan ne eşit? 25'in karesi Eksi 21'in karesi eşit Buradan Güzel bir şey gelecek mi? 25 eksi 21 Ve 25 artı 21 yaptı burası. Hocam Buradan ne geldi? Şuradan 25'ten şu 4 yaptı Burası da 46 yaptı. Yok. Şurası yanlış yazılmış galiba arkadaşlar. H buradan ee, kök dışına 4 çıkıyor. 2 kök. Bu da 46 şeklinde oldu. Şıklarda bu şekilde yok. Zaten şekilde şurası yanlış yazılmış. 8 santimetre daha sola kaydırılırsa demiş. Hani bu 2 santimetreydi ya. 8 santimetre daha kaydırırsak burası 10 olsun diyor bize. Yani şurası 10 olsun. O zaman 2 a da 40 mı yapıyor arkadaşlar? Evet. O zaman biz buna göre yapalım arkadaşlar. Tamam yani soru kökü öyle. Sadece şurası 8 cm yanlış yazılmış. Burası 10 olacak. E o zaman burası 10 saat. Burası da kaç yapıyor? İkiz üçgende çizilen yüksekliğe bakacağız. Burası 25, 25. Ve burası 40 sa Burası da 20'ye 20 oldu. Hocam ne üçgeni? 20, 25. 3, 4, 5'in 5 katından dolayı. Burası 15 çıkar. Dolayısıyla cevap ne oldu? C'han oldu. Şurada küçük bir hata olmuş sadece. Onu da düzelttik. 8 Çünkü soru kökünde sağ, sağ ucu 8 cm daha sola kaydırılırsa diyor. Yani şuradaki hiçbir uzunluk verilmeyebilirdi aslında. 8 değil de. Hani 2'ydi ya. Ya da 10 yazılsaydı daha güzel olurdu. Neyse. Böylelikle cevabı Ceyhan. Bulduk mu? Bulduk. Ve arkadaşlar ÖSYM tarzı testlerden test 3'ü bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Sonraki videoda test 2'yi bitirdik bu arada. T sonraki video ÖSYM tarzı test 3. Onda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.